Merhaba değerli Kadıköyce Epmiyası abone olun. Biz Kadıköyce Epmiyası olarak firmamıza gelen bütün müşterilerimize ekran koruyucu hediye ettiğimizi başta söylememizde fayda var. Yani ister işlem yapın ister işlem yapın ama bugün konumuz ekran koruyucu konusu değil tabii ki net. Hangi konu? E, iPhone ve e, Samsung, Huawei, Xiaomi, Oppo gibi markaların batarya değişimi ile alakalı küçük bir video hazırladık. E, Şubat ayı içerisinde değiştirdiğimiz bataryaların bir kısmını size göstereceğiz. E, şöyle söyleyeyim. Son zamanlarda çok şikayet gelen iPhone bataryalarında firmamız tamamen KVK'nın bataryası olan Rova marka bataryasını kullanıp %30 daha e, artı performans sağlayan bir batarya olduğu için biz bunu öneriyoruz ve 1 yıl garantili olarak müşterilerimize öneriyoruz. Evet de şimdi e, bir Şubat ayında desteklediğimiz bataryaların göstereceğiz size. Mustafa'cığım açar mısın? Siz de Kadıköy Ceyb Dünyasına batarya değişimi yaptırmak isterseniz yanımıza getirdiğiniz zaman gözünüzün önünde hiçbir şeyiniz silinmeden 10-15 dakika içerisinde bataryanızı değiştiriyoruz. Bu bataryaları kesinlikle çöpe atmayıp çevreye duyarlı bir firma olduğumuzu zaten birçok takipçimiz biliyor. E, tamamen ihtiyacı olan e, bir engelli vatandaşımıza tekerlekli sandalye değiştirip bu gibi e, bataryaları da tekrar geri dönüşme sağlıyoruz. Kalmayıp diğer bataryalarımızı da ocak ve e, aralık ki bataryalarımıza da bakalım Mustafa'cım e, e, anlaştığımız gezinirşim firmalarını e, bu tekelikli sandalye için yeteri miktarda olmasının şart kurşu biz de bunları işte iki ay üç ay gibi bir zaman içerisinde bunları toplayıp adı ve de belirttiğimiz gibi biz de hani çarptırmışsınız yakınlar da yapabilirsiniz Nerede Ocak ve Şubat ayında değiştirdiğimiz bataryalar. Ocak pardon Aralık ve Ocak aylarında değiştirdiğimiz bataryalar. Gördüğünüz gibi iPhone X'in bataryası, iPhone 8'in bataryası, Vestel'in bataryası, genel mobilin bataryası, Huawei'nin bataryası. Yani e, sadece hemen hemen bildiğiniz ne kadar marka ve model cep telefonu varsa hepsinin batarya değişimi işlemlerini 15 ila 20 dakichesinde gözünüzün önünde. Yine tekrarlıyorum hiçbir bilginin silinmeden hemen yapıp teslim ediyoruz. Siz de bu işlemlerden faydalanmak isteyip isterseniz yanımıza getirdiğiniz zaman e, hiçbir bilginin silinmeyeceğini garantisini veriyoruz size. Az önce de belirttiğim gibi biz bu, bu bataryaları kesinlikle e, çöpe atmıyoruz. An, e, i̇nternet üzerinden araştırma yapıp e, bir geri dönüşüm fabrikasıyla veya geri dönüşümcüyle anlaşıp bu bataryalarla e, Bataryalar karşılığında bir tekerlekli sandalye istiyoruz. Ve biz bu tekerlekli sandalyelerinde de ihtiyacı olan bir engelli vatandaşımıza, engelli arkadaşımıza hediye ediyoruz. Sizin de az da olsa bu hizmetten ve bu işlemden küçük de olsa bir katkınız olmasını istiyorsanız batarya değişimleri de iş için bir seçebilirsiniz. Teşekkürler.